Sarmaşıklar kaplamış kızıl bir yıldalıya baharımın üstünde açıldın sarmaşıklar kız kacın da. Yusuf'un bir halini bırakın da kavuşsun zindandaki aşıklar. Bırakın da kavuşsun zindandaki aşıklar. Gönlümün penceresi cennetine açıl Hangi aşkın ıstırağı kırbacından kaçılır Çile dergahında hep gül kokusu saçılır Yar ceza ettim sanır Kalbimle bağla şıkla dergahından her gül kokusu saçılır Yar ceza ettim sana kalbimle bağla Yanan gönül aşk ile mutluluğu yaşarmış. O canında kabuğu hem de aşkla pişermiş. Bir Leyla'ya bir mecnun bir kerecik düşermiş. Çünkü ezel de derim, onlar hep anın aşkı. Bir kerecik düşermiş Çünkü ezelden Onlar hep anlaşıklar Gönlümün penceresi Cennetine açılır Hangi aşkınızdır Kırbacından kaçırır Çile der yandan he, gül kokusu saçır, yar ceza ettim sanır, kalbimle var aşklar. Çile der yandan he, gül kokusu saçır, yar ceza ettim sanır. Kalbimle bağla aşkım, çile der yağından hep gül kokusu saçım, yar ceza ettim sana.